Herkese merhabalar ben Hüseyin Ocak Acil bir videoyla karşınızdayım. Bu videonun konusu Gine açıklarında Türk gemisine korsan saldırısında bir kişinin hayatını kaybettiğini ve 15 kişinin ise halen reyin olduğunu öğrendiğimde çekmeye karar verdim. Kanalımda bu tarz içerikleri ara sıra görüyor olabilirsiniz. Bugün çektiğim dördüncü video. Normalde uyuyacaktım fakat bu haberi de sizlerle paylaşmak istedim. Detaylar videomuzda ses kayıtları var, yaşananlar var. Haber bir kişi hayatını kaybetti. Kaybetli olarak yapılmış olsa da şu anda çektiğim saat itibariyle bir kişinin daha hayatını kaybettiği edinilen duyumlar arasında detaylar videomuzda. Batı Afrika ülkesi yine açıklarında Mozart isimli bir Türk gemisi silahlı korsanlar tarafından rehin alındı. İlk belirlemelere göre 19 kişilik mürettebattan bir kişi hayatını kaybetti, 15 kişi kaçırıldı. Fakat edinmiş olduğum bir haberde yer alan bilgiye göre bir kişinin de hayatını kaybettiği de gelen bilgiler arasında doğru mu değil mi bilmiyorum. Nihat Uludağ detayları paylaştı. Uludağ 4. Kaptan'la temas kurulduğunu, korsanların radar sistemlerini bozduğunu ve geminin şu anda kör bir şekilde seyir yaptığını da bildirdi. Nijerya'nın Lagos kentinden Güney Afrika'nın Cape Town kentine gitmek üzere yola çıkan geminin 19 mürettebatı bulunduğu bildirildi. İlk belirlemelere göre Boden isimli Türk şirketine ait geminin mürettebatından 15 kişinin zorla götürüldüğü öğrenildi. Dördüncü kaptan Furkan Yaren, radar hariç tüm kabloların söküldüğünü ve korsanlar tarafından kendisine verilen rotada seyredildiğini bildirildi. Yaren, ikinci mühendis Farman Ismailov'un ise hayatını kaybettiğini açıkladı. Nijeryalı korsanların pazarlık için haber beklediği de ulaşılan bilgiler arasında yer alıyor şu anlık. Gemiden gelmiş olan bir ses kaydı var, bir konuşma var. Dilerseniz şimdi onu izleyelim. Ardından yeniden detayları paylaşmaya devam edeceğiz. Ne yapıyorsun Murat? İyiyim, iyi misin kardeşim? Şimdi gruptan... İkinci mahallesi Tamam sen sakin ol, sıkıntı yapma. Şirket görüşmelere başlamış. Şu an durumun nedir onu söyle bana. Kör bir şekilde seyir yapıyorum Murat. Kör bir şekilde seyir yapıyorum. E... Ben de bacağından ayarlandım. Söylemedim bir şey de. Tamam sen... E... Nasıl söyleyeyim? Ya... Bir şey yok da şey bütün radar hepsini sökmüşler kablolarını. Hiçbir şey çalışmıyor. Bir tek radar çalışıyor. Tamam sen e... sıkıntı yapma L4 Furkan. Çalışıyor. Sahilden uzaklaşmaya şey bak. Topal gidiyor şirket. Şey. Vallahi rota verdiler. Verdikleri rotada götürüyorum gemiyi. Başım felaket ağrıyor. Baş mühendisinden kaldık işte. Bir de yağcı kaldı. Yağcının da karnılaşan adlar var. Kurşun var. İkinci mühendis öldü. 15 kişiyi aldılar. Ben de götürüyorum gemiyi. Tamam sakin ol Fukan. İkinci mühendis şu an nerede? İkinci mühendis şu an nerede? Tamam. Ben sakinim. Bir şey yok ya. tamam Cenazesi şeyde ya. E, şeyde yekede. Daha kaldırmadık onu yine ceset torbası arayacağım, aşağı ineceğim, daha uçlar duruyor. Sürekli şirketli şey, sarı haber halinde işte. Onlar da takip ediyorlar, geminin bari ayrı bir sistemi var, e, izleme sistemi, tracking Tamam. Oradan takip ediyorlar, o tabi öyleymiş, böyle gidiyoruz 160'a. Bakalım, ne tamam. yapayım ama ağrıcılar sen sakin ol kardeşim, e, geri Gemi her şey yapacak. halli inşallah. Bakalım işte, gemiyi sağ halini bir yere götürüyorsun. Ha? Sen sakin ol, geri her şey halli inşallah. Bir sıkıntı yapma kendine. Anlamadım. Olacak olacak ya ben şey de. Yazık, var ya aldılar ya dövdüler Ama, an, çok dövdüler. Şirket... Uludağ, korsanların Nijerya uyruklu olduğunu belirterek korsanların Zodiac botlarla gemiyi bir süre takip ettiği, gemiye yanaşarak gemiye çıktığı bizim Türk gemcileri alıp zodya bindirip ayrıldığı yönünde bir bilgi edindiğini kamuoyuyla paylaştı. Nijerya uyruklu 4 sanlının gemiye çıkarak buradaki Türk gemicileri aldığı bilgisini de edinmiş olduk ifadelerini kullandı. Aynı zamanda ses kaydında da duymuş olduğumuz üzere 4. kaptanın kör bir şekilde seyir yapıyorum, tüm kabloları sökmüşler, hiçbir şey çalışmıyor, sadece radar çalışıyor, rota verildi, verdikleri rotada götürüyorum gemi ifadesi de yer aldı. Bazı kaynaklardan edindiğim bilgiye göre de Dışişleri Bakanımızla bir irtibat kurulmuş geminin kaptan tarafından. Fakat şu anda net bir bilgi ne yazık ki yok. Umarım zaman kaybetmeden gemicilerimizi sağ salim oradan çıkarabiliriz. Yine bir gelişme olursa bu kanaldan detayları aktarırım. Bir haberci değilim sadece kendi fikirlerimi yorumlayarak sizlere aktarıyorum. Bunun da altını çizmek istiyorum. Sadece... Diğer haber bültenlerinden edindiğim bilgileri derleyip sizlere sundum. Bu videoda zaten kanalı uzun zamandır takip edenler de bunun bilincinde olarak izliyordur diye düşünüyorum. Olay henüz yeni olduğu için net bilgiler ne yazık ki yok. Fakat herkesin bilmiş olduğu bilgileri de sizlere aktarmakta fayda var diye düşündüm. Bir diğer videoya dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.